Öncelerimi saldım artık çok derin bir boşluğa Boş ver de kalsın öyle hayallerime dokunma Senin için değersiz olabilir belki ama Ben onlarla umdum her gecenin sabahınca Nefret bile etmiyorum o kadar düşün gözünden Bugün bu hale geldiysek bil ki senin yüzünden Varım yoğun senin olsun ve gözlerin de doysun Bana yanlış göze bakan gözlerin de kör olsun Yargısız bir infat hayallerime